Merhaba sevgili Oğlak Burçları ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. Ekim 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Oğlak Burçları geçtiğimiz ay sonunda terazi burcunda bir yeni ay deneyimledik. Bu yeni ay ile beraber geleceğiniz, önünüzdeki süreçle alakalı yeni hedefler, yeni yollar, yeni kararlar ile Ekim ayına başlıyor olabilirsiniz. Tabi burada halihazırda Merkür Retro pozisyondaydı biliyorsunuz. Eylül ayında birçok gezegen retroydu. Ve aslında bir içe dönüş, bir dinlenme, bir sorgulama ayıydı Eylül ayı bizler için. Şimdi ise Ekim ayının gündemi gümbür gümbür geliyor. Artık tutulmalar sürecini yeniden aktif ediyoruz. Ve yıl sonuna kadar da bu hızla gidecek bir sürecin startını veriyoruz. Ekim ayı gündemine geçmeden önce kanalıma abone olan, yorum yapan, destekleyen, beğenen herkese çok teşekkür ediyorum ve hemen Ekim ayı gündemine geçmek istiyorum. 1 Ekim tarihinde Venüs Jüpiter karşıtlığı var. Venüs 2 derece terazi burcundayken Jüpiter de 2 derece koç burcunda bulunacak. Haritanızın 4 ve 10. ev akslarının tetiklendiğini görüyoruz. Sevgili Oğlak burçları burada özellikle bir tarafta kariyerinizle alakalı güzel gelişmeler bir tarafta ailenizle alakalı güzel gündemler ama siz ikisini aynı anda yetişemiyor iki parçaya bölünemiyor gibisiniz Belki bir yandan evinize taşıyorsunuz yerleştiriyorsunuz Belki bir taraftan gelecekle alakalı adımlar atılması gerekiyor bu sıkışmışlık hali içerisinde özellikle abartılı tavır ve tutumlardan uzak durmak gerekiyor abartılı iyimserlik abartılı negatiflik eşit düzeyde uzak durulması gereken bir süreç. Ekim başında böyle bir enerji hakim gibi gözüküyor. 3 Ekim tarihinde e, Merkür Retrosu bitiyor. E, terazi Burcunda yani 10. evinizde Retro'ya başlayan Merkür Başak Burcuna kadar gerilemişti 9. evinize kadar ve tekrar Başak Burcunda Merkür düz seyrine başlıyor olacak. Burada tabi e, özellikle Ekim ayının ilk haftasında 9. evde ilerleyen Merkür için şunu söyleyebiliriz. Yani seyahatlerde, sosyal medyada, iletişimde bir takım aksaklıklar yaşadıysanız bu 7 günlük süreçte bunları toparlamak adına fırsatlar yakalayabilirsiniz. Akabinde zaten tekrar haritanızın tepe noktasına ilerleyecek ve geleceğinizi şekillendirecek kararlar almanıza yardımcı olacak. 9 Ekim tarihinde Plüto Retrosu da bitiyor. E, artık Ekim ayı itibariyle yavaş yavaş Retrolardan kurtuluyoruz. Plüto 26 derece oğlak burcunda düz seyrine başlayacak. Biliyorsunuz ki Plüto uzun yıllardır sizinle beraber, sizin birinci evinizde ilerliyor. Ve artık 2023 Mart itibariyle Plüto'nun kova burcu transitine başlayacağını söyleyebiliriz. Ve sizin burcunuzdaki bu dönüşüm serüvenini artık ikinci evinize doğru ilerletecek. Burada geçtiğimiz aylarda kendinizle alakalı yapmış olduğunuz sorgulamalarda... Hangi alanlarda değişime ve dönüşüme direnç gösterdiniz? E, karşınıza çıkan engeller, blokajlar sizin değişiminize katkı sağladı mı? Bu gibi soruların cevaplarını bulmak adına bu enerjiyi nasıl çalıştırdınız? E, aslında Plüto retrosu biraz içe dönen bir enerjiyi de sembolize eder. Ve şimdi eğer yapamadıklarınızı gördüyseniz, yüzleşemediğiniz konularla yüzleştiyseniz, bunları nasıl çalıştırabilirsiniz ki artık Plüton'un burcunuzdan çıkmasına da az kalmışken köprüden önce son çıkışı nasıl değerlendireceksiniz gibi bir durumdan bahsedebiliriz. Yani demem o ki Plüto düz seyrini hemen Ekim ayında tabii ki böyle gümbür gümbür hissetmeyeceğiz ama bunlar daha çok ruhsal anlamda, kolektif anlamda enerjileri değiştiren gezegenler oldukları için uzun vadede tesirlerini hissedebiliyoruz. Önümüzdeki 4-5 ay boyunca da bu aktivasyonu gerçekleştirebilmemiz gerekecek diye düşünüyorum ki Plüton'un Kova burcu transitine hazırlıklı olabilirim. Evet 9 Ekim tarihinde aynı zamanda Koç burcunda bir dolunay var. 16 derece Koç burcunda meydana gelecek bu dolunay ve sizin 4. evinizde aynı zamanda Şiron'la da tam kavuşumda bu dolunay. Şimdi aile, kökler, atalar, eviniz, yuvanız, memleketiniz, aidiyet hissetmiş olduğunuz güvenli alan, bölge her neyse bununla alakalı bir kapanış, bir tamamlanma, bir karar aşaması. Burada özellikle yaşadığınız evle alakalı sıkıntılarınız, sorunlarınız, ailevi problemleriniz, köklenememe hissi, tam olarak istediğim düzeni kuramadım, e, ebeveynlerimle sorunlar yaşadım, kendi çekirdek ailemde bazı yaralarım oldu diyorsanız, bunları tamamlayıp kapatmak, sonuçlandırmak adına bu Dolunay gerçekten oldukça şifalandırıcı. Yani ailevi problemleri tamamlamak, yaşadığınız yeri düzeltmek ve güzelleştirmek, ikisini aynı anda kullanınca böyle oluyor. E, bunlarla alakalı olarak e, aslında, Netleşeceğiniz bir süreç. Dolayısıyla artık kendinize bir düzen oluşturabilirsiniz. O nizam içerisinde daha emin bir şekilde ilerleyişinizi sürdürebilirsiniz. 11 Ekim tarihinde Merkür terazi burcu geçişi başlayacak. Merkür'ün terazi burcu geçişi ile beraber tekrar kariyer, gelecek, önümüzdeki hedefler, idealler noktasında zihinsel performanslar sergilemeye başlayacaksınız. 12 Ekim tarihinde ise biraz enerjiler karışık ve yoğun. Özellikle Mars-Neptün karesi, Merkür-Jüpiter karşıtlığı gibi durumlar söz konusu. Ama aynı zamanda Güneş ve Satürn üçgeni de var. Yani bir taraftan zorlayıcı etkileşimler, bir taraftan da kalıcı başlangıçlar söz konusu. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken etkileşim Mars-Neptün karesi algılarımızı karıştırıyor. Ne istediğimizi bilemiyoruz. Düşüncelerimiz, mental sağlığımız biraz bizi aşağı çekmeye başlıyor. Özellikle siz de bunu zaten 3. evinizde yaşayacaksınız. Yani algılarınız karışıyor sevgili Oğlak burçları. Ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz, ne aktarmak istiyorsunuz? Bununla alakalı kafalar karışık. Özellikle sağlığınıza ve bağışıklık sisteminize dikkat etmeniz gereken bir süreç. Aynı zamanda duyduklarınız Bilhassa beraber vakit geçirdiğiniz kişilerle alakalı duyduklarınız sizi biraz yorup zorlayabilir. E, dikkatli olmak bu nedenle önemli olacaktır. Ama bir taraftan da kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı mali tablonuzu iyileştirecek ve size güven katacak yeni başlangıçlar açısından da destekleniyorsunuz. Yani yeni bir işe girmek istiyorsanız, görevde yükselmek istiyorsanız veya kadroya girmek istiyorsanız örneğin bunlarla alakalı da pozitif etkileşimler söz konusu. 14-19 ila 19 Ekim aralığında çok güzel destekleyici görünümler var gökyüzünde. Venüs-Satürn üçgeni, Güneş-Mars üçgeni, Venüs-Mars üçgeni gibi. Burada özellikle kariyerinizle alakalı çok güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Üstleriniz tarafından desteklenebilirsiniz. Ebeveynlerinizle alakalı çok güzel haberler alabilirsiniz. Sizi heyecanlandıracak başlangıçlar, adımlar etkili olacak gibi gözüküyor. Bilhassa iş hayatınıza dair çok güzel gelişmeler mümkün gibi sevgili oğlak burçlarım. 20 Ekim civarında ise güneşin ve venüsün Plütoyla karesi biraz zorlayacaktır bizleri. Burada evet güzel gelişmeler var, destekleniyorsunuz, insanlar sizin yanınızda. Ama sizin bazen bazı durumlarda durumu manipüle etme imkanınız var. Yani her şey güzel giderken sert bir tavır takınabilirsiniz, çok keskin dönüşler yapmak isteyebilirsiniz. O yüzden lütfen bunun tadını çıkarın ve sürece teslim olun. E, net bir karar vermeniz gerekmiyor. Sert bir duruş sergilemeniz gerekmiyor. E, biraz e, bence burada akışa teslim olmak önemli olacaktır. 23 Ekim'de Satürn Retrosu bitiyor ve Satürn Retrosu'nun bitmesiyle beraber e, üzerimizden büyük bir yük kalkıyor. Satürn zaten sizin yönetici gezegeniniz ve Kova burcunda. Geçtiğimiz aylarda retro pozisyondaydı. Şimdi ise ikinci elimizde tekrar Düsleyen'e geçecek Burada özellikle parayla olan ilişkinizle alakalı. Para ve değer kavramlarıyla ilgili bir sorgulama sürecinden geçmiş olabilirsiniz. Artık parayı nasıl kazanacaksınız, nasıl harcayacaksınız, nasıl yöneteceksiniz? Bunları daha iyi biliyor olmanız lazım süreçte ve buna göre hareket etmek e, gerekiyor. E, Satürn'ün bu transiti boyunca açıkçası e, Satürn'ün Kova burcu transiti boyunca nasıl hareket ederseniz mali tablonuzu iyileştirirseniz bunlara yönelmeniz adına geçtiğimiz aylarda bir takım karmik sınavlar verdik. 23 Ekim'de aynı zamanda hem venüs hem güneş akrep burcuna geçiyor artık yavaş yavaş 11. ev temaları hareketlenmeye başlıyor 11. evinizde özellikle hedefleriniz, idealleriniz, sosyal çevreniz, arkadaşlarınız ve dostluklarınızla alakalı gündemlere odaklanmaya başlıyorsunuz ve zaten 25 Ekim tarihinde bir derece akrep burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız venüsiyen bir tutulma ve güney ay düğümü önünde burada özellikle e, yeni bir yola doğru giriyorsunuz bir hayalinizi gerçekleştirmek adına şans elde ediyor olabilirsiniz bununla beraber kariyer gelirlerinizde gözle görülür bir artış olabilir çok güzel bir dostluk kurabilir veya dost arkadaş ortamından yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ee, tabii ki kişisel doğum haritalarınıza göre farklılık arz edecektir. Ancak burada sizi umutlandıracak, heyecanlandıracak bir takım başlangıçlar var. Ama eskilerden de vazgeçmek taahhüdünü istiyor açıkçası. 27 Ekim'de retro Jüpiter Balık burcuna geriliyor ve Koç burcu geçişinden hemen önceki 2022 bahar aylarını bize anımsatacak. Burada özellikle hangi haberleri aldınız, hangi kararları aldınız, çevrenizle alakalı hangi gelişmeler oldu? Bunları bir tekrar süzgeçten geçirin. Çünkü ikinci bir şans ve fırsat yakalama imkanını da beraberinde getirecektir açıkçası. Evet, 27 Ekim'de aynı zamanda merkür Plüto karesi var. merkür Plüto karesi tabii iletişimde biraz sert bir tutum sergilemeye sebebiyet verebilir. Sert ve keskin tavırlar, net duruşlar, kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı biraz da zorlandığınız konular etkin olabilir. Ama burada özellikle dedim ya, hani manipülatif kişi siz olabilirsiniz burada. Lütfen size gelen teklifler çok hoşunuza gitmese de hani sizin için insanların bir şey yaptığının farkına varmaya çalışın bu ay çünkü biraz sanki siz kendi kendinizi manipüle ediyorsunuz ve aşağı çekiyorsunuz buna hiç gerek yok sakin kalın hemen karar vermeyin gerekirse ama size sunulanları da görmeye çalışın Evet, 29 Ekim tarihinde Merkür'de Akrep Burcu'nun 11. evinize geçiyor. Yeni tanışmalar, ortamlar, sosyal çevreler ve kalabalıklarda güzel gündemleriniz olacaktır. Ve 30 Ekim tarihinde meşhur Mars Retro'muz başlıyor. Yıl başına kadar da etkili olacak. 25 derece İkizler Burcu'ndan başlayan Mars Retro'su ve sizin haritanızın 6. evinde. Sağlık, iş hayatınız, rutinleriniz, düzen anlayışınız... Burada özellikle spora başlamak, yeni bir işe girmek, yeni bir organizasyon kurmak, sağlıkla alakalı ameliyatlar, operasyonlar gibi gündemleriniz varsa lütfen Ekim ayının sonuna kadar halletmeye çalışın. Aksi halde e, Mars'ın bu geçişi biraz iş hayatında e, halsizlik, hareketsizlik, biraz bağışıklığın düşmesi gibi etkilere yol açabilir. Evet Ekim ayının gündemi bu şekildeydi. Umarım keyifli bir ay olur sizler için. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olan, yorum yapan, takip eden, beğenen, paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.